Demiş Pınar Hanım Fena Cahide Hanım Anam <gülüyor> Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba Benim Hiç kahvemi taşırmışsınız Bunu izledik lan Ya en dışarı azından dışarı bir peçeteyle silmeni beklerdim Haklısın silmedim öyle iç Ay çok komiksin bilelim ya. <gülüyor> İzlemedim o, o tekmeyi hatırlamıyorum o çocuğun tekmeyi. İçiyorum ben sana. Komik senin anandır. Burada, söyledim, bak benim konuşma. arkadaşlarım da var. Evet, ben saat 1'de gidiyordum. Hamit abi seni tanıdın mı? <gülüyor> Münit'ten Mustafa Akbaba. Hamit abi beni tanıdın mı? Münit'ten Mustafa Akbaba. Görüşmüştük haber yapmıştık Türkiye Galiba. Sonra görüşmüştük. <gülüyor> haber yapmıştık. <gülüyor> Türkiye Restesi. Benim yaşım o zamanlar 40'dı 12 20'ydi. E şimdi 12.26'ya girdi, benimki 409'a girdi. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört büyük meleği soruyoruz Kim? Biz hiç tanımıyoruz, biz buradan yabancısınız. Yabancısınız. Yabancısınız. Nagotomo. Yabancısınız. Ne dedi Tomo? Evet. Efendim? Ortaokul mezunu diyor Hanife Hanım diyor. Anlamıyorum sesiniz, An alamıyorum ama. Anlamıyorsan kapat telefonu git sen de mi uğraşacağız şimdi be. <gülüyor> Öf. Bunu vurdun zaman bu gider. Bak bu oyun sana geldi. Ya aşkım ya ya. Ne bakılır? Sergen ya Sergen çok komik adam. Canlı çiçekler çünkü oksijen saçıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü o, rahatsız oluyorum. Sağlığıma ben dikkat ediyorum. O evde hani odada şey yaparsan. Yani odunmasın. Sonuçta O yani canlı, canlı, canlı çiçeklerlik masa öyle bir şey tutmayın. Karbondioksit Hı. salgılarlar geceleri. Evet ondan. Dost da Rıza figancı satisfaction. Seviyordum seni de ya. rica ederim. Ne demek? Nereye gideceğiz? De ...kız arkadaşımın sevgilisiydi. Geldi bana ben dedi bu çocukta dedi ne yapacağım İpek dedi. Ben de ayrı kızım dedim sana dedim çocuk mu yok dedim. Bir hafta sonra ben bu çocukta sözlendim. Biraz daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyoruz. Bir tane de vuruyoruz <gülüyor> <Korktum>. böyle. <gülüyor> Sayın Aydemir Akbaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu <gülüyor> kızın yaptığı hareketi kestiniz mi? Şeytan. Şeytanın ta kendisi. Sabah köşünde çağırdın, söyle. Can I help you? It's amazing. <gülüyor> amazing. Abi link gelmiş tekrar attım kusura bakma. Bir de zorluyor ne? Ben link gelmedi diye seviniyorum siz zorluyorsunuz. Al bok gelmiş gelmemiş bu arada. Vallahi gelmemiş. Errör veriyor. ah direk errör Kral yatmaya devam mı? 3 lirayolmuş Arda Buğra Gönültaş 10 lirayolmuş Edren Sweet'leri bekliyoruz boss Takipte kalın Sweet'leri bereleri mereleri işte Link Lover 3 lirayolmuş herkes ayrı bir Marvel karakteri gibi O ne? Devletimiz de Oğlum neye koyayım nesine koyayım bunun? 404'ün neresine soru işareti koyayım? Adamın linkli diye olduğu şey tıklayınca bu geliyor. Watch yok ki bunda. Abi Allah çarpmış dedim diye yedim yedi gün. Evet bana da yapılan şey olduğu için empati olarak kötü bir şey ama o sırada chat güldüğü için ııı ee, o poz bende şaka olarak yapmak istedim şaka kaka oldu özür dilerim iyi akşamlar demiş Mika'il baksın moderatörler bana yazma oğlum ben ne bileyim abi seyirik üzüm inşallah bir gün seninle karşılık muhabbet edebiliriz teşekkür ederim karşımı bu yerin yok 100 TL atmamış kimse niye atsın ıhh ıhh ıhh ıhh ıhh ıhh ıhh ıhh ıhh Kal diye kal diye, kal diye. o yerinde hiç duramıyor Şimdi and now konu dara vasıl güzel dil e, e, e, e, çok yaşa e. hapşır efendim Hapşi, size de hapşır çok yaşam. çok yaşa. İkinize de hapşu. Siz de hapşu efendim. Siz de hapşu efendim. Şurayı göreceksin. Kaldıracağım biraz. Ne Biraz kaldır. Evet. Kaldırıyoruz, Çok <gülüyor> Evet, çekinin önünden. Açınız. Bu nasıl tutun, bir sansür yeteni ya? Aman aman. Gecenin Evet. evet. Temel evde oturuyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşu. Siz de hapşu arkadaşlar. Siz de hapşu. Temel demiş koş demiş arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar demiş. Temel bir çıkmış evden dışarı koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış hırsızı almış gitmiş arabaya falan. Cemal söylüyor, ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ha plakayı aldım demiş. Ay bunu hatırlıyorum İbrahim Erkal'ın ya Rol yaparken yanlış da vuruyordu Saddun Spor 63 Kız bayılıyordu sudan çıkartıyorlar Fenerbahçe 63, 61 Bursa Spor 52 Gaziantep Spor 27 Karsel Spor 27 Eskişehir 27 Beşiktaş 27 Büy Büyükşehir Belediye Spor 27 Kardemir <gülüyor> İzlemekte olduğunuz programda Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izlemekte İzlemekte programda. Haydi çocuklar, 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanırsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? Yani. A. Evlilik programı. B. Spor karşılaşması. C. Çizgi film. D. Belgesel. Abi ne diyeceksin çok merak ediyorum. Evlilik programı falan demez herhalde. Çizgi filmdir herhalde derdim. Evlilik olmaz. Spor karşılaşması olmaz. Belgesel. Belgesel çok saçma. C. Çizgi film son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde Bak bunun hep dalga içiliyor ama Oradaki heyecanı kestiremeyiz arkadaşlar Yani bunu bu adam şurada oturduğu yerde tabii ki de bizim gibi yorumlar Ama demek orada bir bok oluyor arkadaşlar yani Bunun başka bir açıklaması yok Bu heyecan insanlara bunu yapıyor de Çizgi film nasıl olur Batuhan ya çocuklar ben gerçekten çocuklar düşünüyorum. <gülüyor> i̇şte bu arkadaşlığını sorgularken Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Tamam ya haber olduk. Neyse. <gülüyor> yani... <gülüyor> Nasıl sen de onu tercih, tercih ediyorsun şey değil mi? mi? Evet, ben Evde ben yapmayı tercih, tercih ediyorum. Ediyorsun. Bunu Şöyle yapacağız çünkü bakın. Ay kıyamaz. Ah be şefim. Looking out of the window, what can you see? I can see houses in the street. I don't coming the top of the garden wall. Sen söylüyor lan. Bizim alacağımız, o, özellikle forma satışları düşündüğümüzde İbrahimovic'tir. Mustafa Cengiz İbrahimovic'i getiriyor altyazısı yazalım mı? Hayır. <gülüyor> Anne! Anne! <gülüyor> Yapma takılırsın. Girer çıkmaz o. Geçmiş olsun. Ay çıkmayacağım. Kabula Çık. <gülüyor> <gel> çıkart. Yerde abi. Valla ha boylu bir Hayır <gülüyor> ay yapma valla. Düzde bağırdığın gibi niye o taraflarla hiç bağırmayın? Senin sistemin bir, bir, bir dakika. Bir dakika. Reklamak öyle bir kez. Adam programı hakim ya. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Bakalım 3. soru neymiş? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya, yap bakalım canım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. Niye ben şeyi yapamıyorum? Bak bak bak bak. Evet, bugünkü dersimizin konusu meslekler. Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söyleyecek. Babam otopark mafyası. Benim babam şerefsiz. Naylon fatura satar, vergi kaçırır, banka hortumlar yurt dışına kaçar. Nazar Nazar ah, Bizi düştüyo İyi misin? Kaydın mı? Ay. Neyse. İyi misin? Kerem. Bizde Aga beee Ulan Bizim var mı burada jenerasyonda? Küçükler bilmez bunu Sen de yazalım mı? Böyle cebimimize daha yakın almış Hımm ne oldu? Yoksa üniversitede bir sürü güzel kız vardı Senin yanında istemem mi diyorsun? Benimle aynı yeri yazabileceğini zannetmiyorum azal. Niye? İlahiyat fakültesine mi gir- Ne? Abi vurulma sahnesi nasıl üç sınıftı saldırıyorlar? <gülüyor> evet, evet. Böyle bir sahne vardı değil mi? Epik. Gelmeye karar verdim. Aaa böyle böyle bir reklam on my paper a İki boyutlu cipsleri ver. Üçüncü boyuta patos kli gel. Neyse <gülüyor> Ne güzel es eski reklamlarda yaratıcılık vardı ya. Valla rütük mütük afk o zamanlar. Hiç kimsenin umurunda değil. Patos atıyorsun kol gibi çıkıyor falan. İnsanlar izliyor gidiyor patos alıyor. Onun esprisini yapıyordu. <gülüyor> Hiçbir şey olmadı mı? <gülüyor> Bak şimdi Aa. halka oynuyorsun. Yine bence sen halka oynama. Halka... Ama bunlar serbest. Ama bunlar serbest kardeşim. Milletin böyle hayatına müdahale, tipiyle dalga geçme, parasını aşağılama. Bunların hepsi serbest. Halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Orada oynasan. Oyna. Ay ben şok. <gülüyor> Buyurun. Adama çok üzülüyorum ya. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Her <gülüyor> Ben düştüm bir ateşe, siz düşmen yanarsınız. Yani ben yanmışım zaten, sizin yanmanızı istemiyorum diyor. Öyle, evet. Evet. Söyledi. Evet. Evet, evet. Joker'i tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz? Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? <gülüyor> Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sormadınız. sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Aaa. <gülüyor> Kız arkadaşı bulduğum zaman ben de böyle yapacağım. Her yerde konuşacağım. Her yerde bahsedeceğim. Size sürekli soracağım. Niye sormuyorsunuz? Bugün nasıl diye niye sormadınız? Abi nerede ne yapıyor? Niye çağırmadın? Yenge nerede? Yenge nerede? Hep kızacağım size. Çünkü bunu göstermem lazım. Şimdi ben tabii filmler benim de aklımda. Ama seyirciyle karşılaştığımız zaman şimdi her seyircinin takıldığı film ayrı. Yani beni görüyor, aa, Şener senersen merhaba demiyor. Filmden bir laf ediyor. Şimdi yanımdaki arkadaşlar şaşırıyor. Ben onu anlıyorum, hemen cevap bir veriyorum. Tarafa, bir tek ben anlıyorum. Mesela beni görüyor, senin amcasın seni <gülüyor> Çok büyük adam ya. Finito. Cokare. Resultate importante. Si İçimden bir seri izlemek geldi Ama biraz sizi dağıtacağım bak Hazır mısınız?